Merhaba sevgili Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları geçtiğimiz sene özellikle Satürn Uranüs karesi ile beraber Ciddi anlamda kırılmalar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle bu kırılmaları geleceğinize dair çok radikal kararlar almak isterken aslında sizden beklenenin aksini meydana getirirken yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Genel itibariyle boğa burcu stabilize olmayı tercih eden yerinde durağan olmayı tercih eden bir. Profil sergilerken 2018 yılından bu tarafa Uranüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber ciddi değişimler ve dönüşümler atlattığınızı söyleyebilirim. Bu sene ise ay düğümleri burcunuza ve tam karşınızdaki akrep burcuna yerleşiyor olacak. Bununla beraber Jüpiter'de balık burcuna geçiyor olacak. Aslında bu sene 2021 senesine göre daha rahat, daha şanslı bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Bakalım neler olacak? Gerçekten heyecanla bekliyorum. 2021 senesi biraz sizi sarsmış ve zorlamış olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi 2022 yorumlarına geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olma fırsatı bulmamış veya bunu ihmal etmiş olan arkadaşlarım varsa abone olarak bana destek olurlarsa çok sevinirim. Şimdi hemen bakalım 2022 gündemine. E, ayrı zamanda bu 2022 gündemini çok fazla kapsamlı detaylara girerek değerlendirmek istemedim. Zaten ara ara aylık haftalık yorumlarla e, bu kanalı destekliyorum. O yüzden takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Burada sadece şöyle bir genel temayı benimsemek, genel temayı görebilmek adına bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağım açıkçası. Bakalım. Şimdi öncelikle Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz sene kova burcundaydı ve aynı zamanda Satürn'de kova burcu girişine başlamıştı. bu kova burcu etkisi sizin aritanızın tepesinde özellikle Geleceğinize dair artık bir şeylerin değiştiğini, bir hak ediş süresinin başladığını e, takip etmiş olabilirsiniz. Yani burada emeklerinizin karşılığını aldığınız veya ihmal ettiğiniz şeyler varsa bunlarla yüzleştiğiniz bir e, sene de sizi e, uğurlamış olabilir gibi gözüküyor. Tabi burada Jüpiter bazı kariyer fırsatları getirebildiği gibi bazen ikilikler ve kararsızlıklar da getirmiş olabilir. Doğru davranma ihtiyacı Satürn'den dolayı e, zaman zaman sizi zorlamış da olabilir. Şimdi ise Jüpiter artık balık burcuna yani 11. evinize geçiyor. Jüpiter biliyorsunuz balık burcunda yönetici konumdadır. Dolayısıyla kendi potansiyelini, kendi şansını, bolluğunu ve bereketini en iyi şekilde gösterebildiği bir alandadır. Burada 11. evinizde yani hayalleriniz, umutlarınız, kariyer gelirleriniz, bunun yanı sıra sosyal çevreniz, yeni kitleler, yeni insanlar, yeni sosyal gruplar adına da önemli değişimler oluşturacak gibi gözüküyor açıkçası. E, bu sene büyük paralar kazanabilirsiniz sevgili burçları Gerçekten kariyerinizde yükselmek e, kariyer gelirlerinde ciddi artışlar, elinize toplu paraların geçmesi, e, bir şekilde ünvan, terfi, yükselmesi gibi süreçler sizi bekliyor olabilir. Gerçekten çok heyecanlı. E, büyük paralar kazanabilirsiniz ve kariyerinizde hayalini kurmuş olduğunuz zirveyi gerçekten zorlayabilirsiniz. Aynı zamanda çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, çok güzel çevreler yine ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bu sene bahar aylarında Nisan ayında Jüpiter Neptün kavuşumu yaşanacak Balık burcunda. Bu kavuşum aslında gerçekten birçok insanın büyük bir şans yakalayabileceği bir kavuşum gibi gözüküyor. Tabii ki dereceler kişisel doğum haritasına göre farklılık arz edecek olsa da yine de burada hayalini kurmuş olduğunuz bir konunun gerçekleşmesi adına büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. 11. ev zaten hayaller evidir. Hayallerimiz, hedeflerimiz, bir gün acaba olur mu ki diye düşündüğümüz o büyük idealimizdir. Dolayısıyla bu sene boğa burçları için gerçekten hayallerini gerçekleştirebilmek adına hayallerine bu kadar yaklaştıklarını hissedebilmek adına çok fırsatlı olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda Kuzey Erdemi burcunuza geçecek şimdi ona da geçiyor olacağım. Dolayısıyla gerçekten parlayacağınız göz önünde olacağınız ön plana çıkacağınız bir yıl sizi bekliyor sevgili boğa burçlarım. Jüpiter'den bahsettik, Jüpiter-Neptun kavuşumundan bahsettik. Şimdi ise gelelim tutulmalara ve ay düğümlerine. Geçtiğimiz sene biliyorsunuz 2020 Mayıs ayından itibaren ay düğümleri ikizler ve yay aksına yerleşmişti. E, bu aksta özellikle 2. ev ve 8. ev hareketlendi sizin haritanızda. Yani parayla alakalı konular gündeme gelmiş olabilir. Kazançlarınız ve ortaklaşa kazançlar, borçlar, ödemeler vesaire gibi. Şimdi ise kuzey ay düğümü borcunuza yerleşirken güney ay düğümü ise tam karşınızda 7. evinize e, akrep burcuna yerleşiyor olacak. Genel itibariyle 2022 senesi parasal konular, ödemeler, para birimleriyle alakalı e, önemli gündemleri işaret ediyor olsa da sizin için nispeten daha şanslı bir sene olacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları bu sene. E, burada kuzey ay düğümünün burcunuza geçmesiyle beraber özellikle Uranüs'ün de burada olduğunu unutmayacak olursak gerçekten kendinizi bulmaya başlıyorsunuz artık. Kendinizi tanımaya, kendinizi bulmaya, kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bunun yanı sıra tabi güney ay düğümde 7. evinizde yani ikili ilişkiler alanında da bazı karmik deneyimlerle beraber aslında kendi özünüzü keşfetmeye başlayacağınız bir süreç olacak. Belki de bugüne kadar birçok ilişki için bazı fedakarlıklar yaptınız, özveride bulundunuz ve kendinizi aşağı çeken deneyimler yaşadınız. Ancak bu sefer karşınıza çıkan ilişkiler potansiyelleri aslında sizin gelişiminize katkı sağlamak zaman zaman sizi zorlasa da sizi yukarı taşımak ve kendi potansiyelerinizi ortaya çıkarmak adına çalışıyor olacak. Tabi ay düğümlerine dair çok fazla detaylı paylaşımlar yapmayı düşünmüyorum bu videoda çünkü zamanı geldiğinde uzun uzadıya bir video çekmeyi planlıyorum zaten yıl sonuna doğru orada daha uzun bir şekilde paylaşırız. Şimdi bu senenin gündemini belirleyecek olan tutulmalara bir göz atalım isterseniz. 30 Nisan tarihinde Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Şimdi evet Boğa burcunda meydana gelen bu güneş tutulmasıyla beraber Kendinizle ilgili büyük bir başlangıca imza atıyor olacaksınız. E, bu durum artık bu şekilde davranmak istemiyorumdan tutun da fiziksel imaj değişikliğine kadar e, farklılıklar arz edebilir gibi gözüküyor. Burada tabi güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır aynı zamanda. Dolayısıyla e, kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz veya kendiniz için bir şeyler yapmak zorunda bırakılıyorsunuz sistem tarafından bu şekilde izah edebiliriz. Bakalım neler bekliyor. Özellikle yükselen dereceniz 10 derece civarındaysa bu etkiyi doğrudan deneyimliyor olacaksınız gibi gözüküyor. 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Şimdi ay tutulmaları bizi biraz duygusal olarak sarsıyor. Çünkü biliyorsunuz Dolunay'ın daha kapsamlı hallerini işaret ediyor ay tutulmaları. Burada bu ay tutulması ile beraber özellikle ikili ilişkiler alanında ortaklıklar, evlilikler, Anlaşmalar, sözleşmeler alanında bir kapanış, bir tamamlanma enerjisine geçiş yapıyor olabilirsiniz. Hatta burada belki ortağınızın veya partnerinizin hayatında yaşanan gelişmelerde sizi bir sona veya bir neticeye ulaştırmakla ilgili motivasyon sağlayabilir gibi gözüküyor açıkçası. Ekim ve Kasım aylarına kadar gündemler bu 1 ve 7 aksında ilerliyor olacak. Zaten yılın genelinde aslında bu şekilde ilerliyorsunuz. Ve 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Şimdi bu güneş tutulmasıyla beraber yeni bir başlangıcınız var 7. evinizde. Bu yeni bir ilişki olabilir, bir evlilik olabilir, bir ortaklık olabilir, büyük bir anlaşma, bir sözleşme olabilir. Karşı tarafın hayatında yaşanan yeni bir başlangıç, yeni bir gündem de yine söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Daha çok ikili ilişkileri ilgilendiren, tek başınıza karar alamadığınız, karşı taraftaki insanların da tesirinin olmuş olduğu bir tutulma evresinden geçiyor olacağız. 8 Kasım'a geldiğimizde ise burcunuzun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşanıyor. Artık Kasım ayındaki bu tutulmaya kadar kendinizle alakalı birçok şeyi keşfetmiş olmanız gerekiyor. Hangi alanlarda hatalar yapıyorum? Hangi alanlarda farklı tavırlar sergilemeliyim? İki ilişkilerde hangi blokajlar ile karşı karşıya kalıyorum gibi soruların cevabını bulmaya başladığınız bir yıl deneyimlemiş ve artık 8 Kasım'daki bu tutulmayla beraber bu konuları neticeye kavuşturmak, bu konularda artık somut adımlar atmak adına bazı gündemleriniz olacak gibi de gözüküyor açıkçası sevgili boğa burçları evet yıl sizin lehinize işliyor bu sene gerçekten güzel haberlerinizi bekliyorum ee, sizin adınıza oldukça heyecanlandığımı söyleyebilirim 2021 senesinde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Özellikle 2018'den bu tarafa Uranüs burcunuza geçiş yaptığından bu tarafa hayatınızda yapmam dediğiniz neleri yaptınız acaba? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olarak destek olursanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın ve tabii ki mutlu yıllarınız olsun.